Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizle e, önceki dersimizin devamı olan artık böyle data bloklara veri yazma işlemini anlatacağım. Bu veri yazma işleminden önce ben formu biraz düzenledim. Biraz daha güzel hale getirdim. Yazıları e, üstlere taşıdım. Ekstradan da analog değerleri görüp yazabileceğimiz alanları ekledim. Bunu zaten görüyorsunuz dbw4 alanının textboxla yani dışarıdan veri yazma için bu tracking barla veri yazmak için aynı zamanda bunu burada burada bir tane progress bar var. Burada görselleştireceğiz. Bunların ikisi de bizim bitlerimizi bir sıfır olarak değiştirmek için. Yani biraz da çeşitli önem verdim Biraz farklı farklı şeyler olsun istedim. Bu tra e track bar da sıfırla 27.648 arasında de değer verecek. Bu değerleri de biz direkt dbw2 alanına yazdıracağız. Şimdi hemen e bunun yazımına başlayalım. Bunun için alacağımız özellik bu. ValueChanged özelliği. Yani değer değiştikçe biz değerimizi yazdıracağız. Öncelikle hemen değerimizi almaya görelim. Değer analog değer nokta value şeklinde alınıyor. Bunu nereye yazdıracağız? Bizim bar'ımıza yazdıracağız. Bar nokta value Şimdi görelim bakalım çalışıyor mu? Nasıl bir hata verecek ya da çalışmazsa da Şimdi burada e, Bizim belirttiğimiz değerin üzerine çıkıyor. Çünkü bu sıfırla 100-100 arasında çalışıyor bar'ımız. Ama bu e, sıfırla 27.648 arasında bize değer veriyor. Bunu isterseniz buradan 27.648 olarak değiştirip tekrardan çalıştıralım. Bunu bu şekilde görebilirsiniz. Ya da isterseniz size biraz farklı bir şey göstermek adına bunu metotla 0 ile %100 arasına çekelim. Çünkü bu bize programlarda ara ara lazım olacak. Hatta çok fazla lazım olacak. Şimdi bizim değerimiz 27.648 bunu sıfırla yüzde yüz arasına çekebilmemiz için bu değeri 267,48'e bölmemiz lazım. Onunla şöyle yapalım. 267,48 Bunu böldüğümüz zaman ekstra bunu da bu double değer veriyor. Bu double'ı çevirmemiz gerekecek. Hatta bunu da metotla yapalım. Dışarıdan bir metot belirleyelim. Yine sadece buradan yap işlem yapılacağı için private olsun. Ee, bir int değer döndüreceğiz. İsmi de analog değer olsun. Alacağımız dışarıdan da bir değişken alalım. Track bar değişkeni. Şimdi, buraya artık şunu yaptığımız zaman yapacağım işlem bu. Dışarıdan analog değer virgül. Track barımızın adı neydi? Analog değer. Tek yapmamız gereken işlem bu olacak burada. Çünkü tüm işlemimizi dışarıdan şu metotla yapmış olacağız. Şimdi return. Bunun için matematik fonksiyonu ihtiyacımız var yuvarlamak için. Çünkü virgülü bir rakam çıkacak. Round. Analog değer, pardon, ee, değişkenimiz buydu, bar virgül value 20267,48 olacak. Bunu da integerimiz isteyebilir. almışız. Bunu yazmadık. Yazdık galiba. Bakalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada bizim barımızın değeri de tekrar göstereyim. sıfırla yüz 100 arasında. Dışarıdan fonksiyonlarla metotlarda bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Şimdi bunu aynı zamanda genel analog değeri. Aynı zamanda biz piyasim nokta write e, db4 nokta dbw2 alanına yazdıracağız. Bunun içinde hatta şuradan gördüğünüz gibi bizim kullanacağımız overwrite bu olacak. Şimdi burada değeri yazdıracağız. Bu da analog değer analog değer PLC'mizi başlatalım. Bunun için Netto PLC sim'i yönetici olarak çalıştıracağız. T Portalımızı açalım. Buradan add diyoruz. Ethernet kartımızı seçiyoruz. Buradan da PLC'mizin adresini yazıyoruz. 192.168.0.1 PLC'mizin adresi. Rockslot bilgilerini buradan yapıyoruz. Açılsın projemiz. bir projemiz açıldı. Rack slot bilgileri dediği şu bizim cihazımıza gelelim. Şimdi rakımız bu. Yani şu alan bizim olduğu gibi rakımız. Slotlarımızda şura 0 1 2 yazan. Piyasemiz 0. rakın 1. slotunda. Burada e, ekstra rak falan da ekleyebilirsiniz. Ama burada ekleme gerek yok çünkü 31 tane slot var yani. 31 tane slot her türlü yeter. Eskilerde ekleyebiliyorduk. Yani S7 300 gibi PLC'lerde. Şimdi programımızı açalım, program bloğumuzu. Burada çıkalsın. Simülasyonu, PLC'mizi başlatalım. Bu başta yaptığı işlem bizim programı compile ediyor. Tekrardan derliyor. Herhangi bir hata var mı, yok mu? Onu kontrol ediyor. Tamam. Bunu başlatmadan bir kere yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu görüyoruz. Şu an PLC simülasyonumuzu başlattık. Bir de şunu ben sürekli tekrar tekrar yazmamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi burada e, form yüklendi deyip fonksiyon var. Form yüklendiğinde fonksiyonu e, form ilk başladığında bizim yapmamız gereken ve yaptırmak istediğimiz şeyleri yapıyor. Şimdi buraya bizim şu ismimiz neydi? IP adres. IP adres nokta text eşittir 192.168.1.135 yazdırıyorum. Ee, slot combo vardı nokta select index. Bu bizim slotumuz bir oluyordu. Birinci indeksteki item'i alıyorum. Rock Combo vardı. Nokta select index. Bu da bizim sıfırıncı indeksimizdekini alıyordu. Bir de PLC tipi vardı. Nokta SelectedIndex. Eşittir. Bu da sıfırdaki 1500 alacak. Başlatalım. Şimdi ellerimiz geldi. PLC'ye bağlan Hata verdi. Piyasi başlatılamadı. Ben şunu çözeyim. Geleceğim. Tamam sorunu çözdüm. Piyasimi simülasyonumu kapattım. Tekrardan açtım. Sorun düzeldi. Eğer böyle bir şey başına gelirse siz de aynı şeyi deneyebilirsiniz. Şimdi Gelsiye bağlanalım. Niye buraya yazıyor? Yanlış mı yazdık? Burada e, ne yaptık sıfırla yüz arasında bir değerimizi ayarladığımız için direkt olarak oraya yazmış oldu. Ama bizim bu resimimiz değer neydi? Sıfırla e, 27.648 arasında bir değerdi. Bunları siliyoruz bu şekilde ve bunu value olarak ekliyoruz. E, çok kısa araya gireceğim arkadaşlar. Montaj montajı esnasında fark ettiğim bir hatayı size anlatacağım. Burada da Word 2 kullanmışız. Burada Word 2 kullanmışız. E şimdi bunlar değişiyor ama nasıl değişiyordu? Şöyle. Şimdi hemen size göstereyim uygulama olarak. Başlatalım uygulamayı. PLC'ye bağlanalım. Şu an bakın. Ben bunun değerleri değiştiriyorum. Double Word 0 oldu. Word 2 0 oldu. Word 4 istediğimiz rakamı alıyordu. Hemen yani bakalım. Gerçekten alıyor mu? Evet, alıyor. Ama ben buraya 255'i atadım. Daha sonradan Bakın değer değişti ama yine 0 oluyor. Bunu yani bunun sebebine gelelim. Şimdi piyasaya bağlandık. Programı açalım kenara. Ben buraya bu değeri atadım. Değerimiz değişti. Geldik 0. Şimdi olay şu. Biz burada 4 alanına 2 atadığımızda buradaki değeri de analog değer value atadığımızda buraya 16 bitlik alana 32 bit atamış oluyoruz. Eğer ben burayı şöyle yaparsam şunu 4 yapalım. Başlatalım tekrardan. Yani bu şu yüzden olmadı. Sizin atadığınız değer diyor, benim atamak istediğim bir yerden diyor, çok daha fazla bir değere sahip. Yani bit olarak. Benim 16 bit alanım var diyor ama sen diyor bana 32 bit atamak istiyorsun. Bunu da şöyle düzelteceğiz. Convert nokta 16 bu şekilde. Eğer ben bunu bu şekilde yapıp çalıştırırsam tekrardan piyasaya bağlan. Buraya 255 atadım misal. Değiştirdim. Bakın. Herhangi bir şekilde onunla bir bağ kalmadı. 6 yaptım. Şu an sıfırlanma olmadı. Şimdi bunu ben size bir de burada anlatayım. Alalım şimdi kenara. Şimdi bir byte 8 bitten oluşuyordu. Bir word de 2 tane byte'den oluşuyordu. Yani toplam 16 bitten oluşuyordu. Ama benim ayırdığım alan 2 tane word. Yani double word alanı. Şimdi ben bu değeri buraya atıyorum. Tamam çok güzel. 27648'e atıyorum. Ama bundan önceki değerler 0, 0, 0, 0 olarak gidiyor. Benim burada ve 2 burası de ve, ve 4 ise buradan itibaren başlıyor. Şu bölüm. DB2'de bu bölüm. E şimdi bizim biten nereden yazılmaya başlıyordu? En sağdan. En sağdan yazılmaya başlıyor. Benim 16 bitlik alanım dolarsa sonraki e, ikinci word alanına geçiyor. Bir sonraki 16 bitlik alana geçiyor. E şimdi ben bunu yazdım. E bunların önceki sayılar ne olacak? 0. Ben normalde burada kaç değerim vardı? 255. Analog olarak yazdım. 255. Ama ben burada 27.648'e kadar değer yazdığım zaman diğer bitler boş kalacağından 000 0 0, 0 e Bu sefer ne olacak? Benim buradaki değerim de gitmiş olacak. Biz bunu ne yaptık bu sefer? 16 bit'e çevirdik verdiğimiz değeri. En fazla 16 bit yazılsın diye. 16 bit'e çevirdik. E, burayla herhangi bir bağlantısı kalmadı. Aslında bu güzel de bir hata oldu. E, belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onlar da öğrenmiş oldular. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Başlatalım on tekrardan. VSE bağlan. Gördüğünüz gibi sıfırla 27.648 arasındaki değerimiz rahatlıkla yazılmış oldu. Şimdi bir tane de bit yazdıralım. Bunu da piyasim nokta write db4 nokta dbx0 nokta bir. görelim. Buraya bir yazdıracağız. Ne zaman? Buton tıklandığı zaman. E şimdi buton tıklandığında bir olacak. Tekrar tıklandığında sıfır olması lazım. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunu şöyle kontrol ederiz. If tıklandıysa Sıfır olsun. Tıkladım burada true olması lazım. Bunu false çevireceğiz. Burada da bandı bir Şuraya çevireceğiz. Bunu içeride bunu dışarıda yapmamız lazım. Yersimin altına koyalım. Bu şekilde. Tıklandıysa, tıklanmadıysa ona göre değişecek. Başlatalım. Yersiye bağlan. Dikkatadan başlatalım. Gelsiye bağlan. Gördüğünüz gibi True-False şeklinde değişmiş oldu. Checkbox yapalım bir de. Özelliklerinden check it change it kullanacağız. PLC'im nokta write db4. dbx0.0 Burada if else'ten ziyade daha kolay bir yöntem var. dx check state. Bu check state de sonuç olarak eee checked unchecked olarak bize bilgi veriyor ama bizim bunu boolean olarak almamız lazım. Yani true false olarak almamız lazım onun içinde bunu dönüştüreceğiz. Convert to boolean. Check state. Deneyelim. RS'ye bağlan. True false, true false. Bu şekilde bunu da yazdırmış olduk. Db4'ü yazdıralım. Şimdi burada da farklı bir özellik kullanalım. E, text change gibi bir özellik var mıydı burada? Var, burada. Bu içine yazılan yazı değiştikçe e, sürekli olarak güncelleme yapacak. PLSim, nokta Right. db4 nokta x pardon dbw biz onu dörde mi yazdıracaktık? Hmm. Neyse 2 yazdıralım. Onun ismini değiştiririz. 2 convert to int 16 textbox bir bizim isim, bunun ismi neydi bir saniye bakalım bunun ismi özelliklerde alan değer şey olsun ona değiştirelim miş yani nokta tek deneyelim birsya bağlan 36 Onas lazım da. DBV2. Burada değişiyor burada değişmiyor. Burada farklı bir şey var. Buna bakalım. Zaten turu yazıyoruz, Değer yazması lazım aslında. Hmm. Bitti. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi direkt olarak yazıyor. 253, 2563 27648 Her şeyi direkt olarak geçirebildik buraya. Şu an herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Bu dersimiz bu kadar olsun. Ee, yazmayı gördük. Artık birkaç da farklı komponent tanıttım. Bence bugünlük yeterli. Daha sonra yine bunu biraz daha ileri seviyelere taşımış oluruz. Hoşçakalın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.